Merhaba ben Muhammed Karhan biçim 30 Tarihler 7 Aralık 2020 ee, Gündüz vakti Bu videonun ne baktıktan olduğunu zaten biliyorsunuz ben Kuralını sadece açıklayacağım her sene bu tarihte bu videoyu çekmek zorunlu olacağım Bu videoyu her sene bu tarihte 7 Aralık'ta çekeceğim Tabii dün çekecektim. Bu içeriği vazgeçtim. Bugün çektim. Like'larınızı bekliyorum. Hmm, hemen hemen soruları geçeceğim. Bu arada ilk videonun 30 abone kalandık. Güzel. Bu arada soruları düzenleme programı ile bir sıkıntı çıkmazsa ekran yazmayı düşünüyorum. Veya altyazı olarak sizlere sorma düşünüyorum. Ve düzenleme olarak ise mesela 21 yılında 2021 yılında mesela bu videodaki bu Videoyu alıp o ekrana koymak istiyorum yani öyle düşünüyorum Böylece oradan kendime selam veririm eski değişimi görürsünüz Neyse ilk sorumuzu okuyalım en son yani ne için Sosyal medya Medya YouTube'a başladın Bu arada ben kendimi hazırladım seneye eğer ki yüz bin 200 bin takviçim olursa siz hazırlayacaksınız Ne için YouTube'a başladım element amacıyla Sizi güldürmek veya Ne bileyim başka ünlülerle fenomenlerle tanışmak amacıyla YouTube'a başladım hemen parada ilgim yok şu an ileride bilmiyorum ilgim olurum ama şu an yok olmaz da diye tahmin edeceğim bu işi para için mi yapıyorsun Hayır bin takipçim olsun yüz bin takipçim olsun 100 milyon takipçim olsun bu videoyu ben para için yapmıyorum ya yani içerikleri para için üretmiyorum öyle diyeyim ee... Gelecek halindeki düşüncem mesela Ben 2021 bu video çeksem Soldak şimdiki halimi kursam Gelecek hakkındaki düşüncem yani Gelecekteki değişimimi görürsünüz yani Geçmişteki ve şimdiki halindeki arasındaki e, Değişimi görebilirsiniz Ben gelecek hakkındaki düşüncem Bence inşallah güzel bir Gelecek beni bekler Öyle umut ediyorum zaten Ama bu sene ayrı 21 sonuna kadar pek bir şey beklemiyorum. Daha sonrası güzel olacak bence. Yani ben demiyorum 21 yılında yeni bir devir başlıyor benim adına. Beklemiyorum öyle bir şeyde. Şöyle rahat edelim. Rahat oturalım. Ee, yani öyle bir şey beklemiyorum ben. Ama 22 yılında olabilir. Ee, müzik dünyasına girmeyi düşünüyor musun? Şimdi asla ve asla müzik dünyasına girmek istemiyorum. Niye? Çünkü sesim daha tam olgun değil. Olgunlar gibi değil. Ergenlik. Ergenlikteyim daha halen de. Ee, olgun olsa ya da 14 yaşından sonra işte çekerim. Düzenleme yöntemiyle. Şu an düzenleme becerim de yok videoları. Şöyle şu şekilde oturacağım da. Şu altta oturmayı sevmiyor ya yani girer ben net evet, müzik dünyasına öyle diyeyim Fiziksel olarak kendin hakkında ne düşünüyorsun? Evet. Ben biraz drama istiyorum ve boyum böyle kalsın yeter 1.70 benim için iyi 1.70 civarım yani öyle diyeyim hmm. Şu sandalyem var ya Ben hep böyle şey derim bazı YouTube de bazı insanlar da böyle sandalyede Sabit duramıyorum rahat elemiyorum niye bilmiyorum Fiziksel olarak kilo almayı ve boy böyle kalsın istiyorum ya da bir iki tık daha uzun olabilirim. Ama şu anda orta şekerim yani. Daha kısa, çok da kısa olmayı istemiyorum. Orta derece bir şey yani. Şöyle. Şu boy artışı istiyorum. en yani 1.70 Şu anda boyumu ölçmedim ama 70 tahmini olarak diyorlar. 175 bana yeterlidir kilo olarak da 60-70 arası 18 yaşına kadar yani 20 yaşına kadar 60-70 arasında tutmayı istiyorum kendimi En sevdiğin ünlü Türkiye içinde Altıncı soru En sevdiğin ünlü Türkiye içinde Reymen ve Urkun ışıtmaktır her zaman Eskiden Enes Batur vardı Bunu Enes Batur ben eskiden de izlemiyorum şimdi de izlemiyorum ama Şimdi eskiden niye izlemedim hakkında pişmanım. Kişi ee, e, İyi eskiden yani. ya da Burak oyunda izliyordum mesela. Burak oyunda artık kötüledi. Öyle yani Hemen meme korkunç Dünyada en sevdiğin ünlü var da ünlüden kastettiğim tüm ünlü olanlar yani. Şarkıcı yani bir kategori tek değil. 100 bin abone, 1000 bin abone. 2 dakika, 2 dakika durmak zorunda kalın arkadaşlar özür Özür sorry sorry sorry Dünyada yani ünlüden kastettim bu arada 50.000 ya da 10.000 abone veya takipçisi ve üstü olanlar için geçerlidir Kim bilir belki 21 yılında belki burada daha farklı bir evde olabilirim belki Tahmin olabilir ee, yani her türlü tanınan insanlar ünlü diye koyuyorum ben. Dünyada en sevdiğim ünlü tabii ki bilal İş, sonra da Pitbull olabilir. Doğal ipuçları hiç sevmiyorum ben. Daha tanımadım için sevmiyorum. Mesela bilal işte bir biraz yakından takip ediyorum. Bvdboy. Yani öyle diyeyim. Ben, ben dünyada en sevdiğim İlk iki ünlü bil geliştirdi. Birinci sırada ikinci arada beat bay, beat var mı ve yapacak mısın? Döme yapmam yani size şöyle diyim. Şu klavyenin var ya. Veya şu gözüm kasanın gösteremiyorum size. Şu klavye kılmak tabii bir yani yüz ya da Açıklama olarak 1 milyonda 1 bile yapmam daha az Hatta yapmam nedeni hiç sevmiyorum ve yok Zaten yapmak da istemiyorum niye yapayım Koronavirüs hakkındaki düşüncen oh. Koronavirüs hakkındaki düşüncen Bence çok iyi bir hastalık bizim için işe yaradı Şakayım ya. bir hiç Kime yaramadı ya, açıkçası iş bir işe yaramadı hiçbir Zaten Ben önceden öyle dışarı çıkan bir insan değildim. Ya bu bilmiyorum. Hiç çıkmıyorum şimdi. Zaten imiaçalı sokak çıkma yasağı var. Yani hiç çıkmıyorum ve evet kalık kaldım. Milli'n gezmeye bile gidemiyorum. Şehirdeki ünlü yerleri, popüler yerleri gezmeye bile gidemiyorum neredeyse. Gidiyorum ama değil Dışarıda üzerim tabi, koronavirüsü bitim bir maske ses ve hala çekerim dışarıdan. Bugüne kadar en zevk aldığın şey En zevk aldığım şey hmm, Cübüzünü biraz düşünmem lazım. Bugüne kadar en zevk aldığın şey Şaka olabilir, şaka yapmak olabilir mesela sinirli insanlara şaka mi gerçekten seviyorum hmm. mesela atıyorum karşımda sinir damarı bozuk gibi birisi var ve ona şaka gerçekten çok istiyorum yani şöyle diyeyim sanki sana birisi diyormuş gibi ben şaka etme gerçekten seviyorum mesela diyor ki şu şöyle şeyleri de seviyorum Mesela birisi diyor ki sesi kısa sesi açıyorum. O tarz şeylerini seviyorum. Ve ben onların yani kendi yaptığım şaka'ya değil onların tepkisine gülüyorum. Yani gülüyorum yani mesela. Ses aç desem ben sesi kıssam, onun tepkisine gülüyorum. Hem yaptığım şaka'ya değil. Büyük ihtimal siz öylesinizdir. Yalnız mısın? Evet kanalım banner'ı değişti. Banner'dan anlayacağınız üzere tabii ki Yalnızım ve memnun. Her anlamda yalnızım bu arada. Memnunum da. Daha önceden bir hastalığa mağdur kaldın mı? Kalıcı sağlık şu anda çok şükür yok üzerimde. Ee, geçici hastalık zaten herkes hasta olur. Yani ben şu anda kalıcı bir hastalığ yok da kastettiğim mağdur kaldım mı tabi mide bulantıları gripler koronalar bilmem ne her şey mağdur kaldım ama Allah'tan kalıcı değil mesela bir tane Bilal işte tuvalet sendromuzun muydu neydi değişik değişik hareketleri var onu biliyorum yeni duydum o hastalı bu arada daha önceden pardon ayranlarını seviyor musun tabi şu an neredeyse 30 takipçimiz var ve bu 30 takipçi gerçekten hmm. Seviyorum değil Yani ben tek beni takip eden Gelecekte bile takip eden herkesi Ailem gibi görüyorum yani Bir aile gibi görüyorum Onları çok seviyorum gerçekten Gelecekte takip edecekleri veya takip Şu anda takip edenler deyiz, çok seviyorum Umarım bu videoya like atarsınız Yoksa izin abone ee param olduğunda başta bulunacak mısın veya şu an paran olsaydı başta bulunur muydun? 14. soru aynen. Hmm, param olsa tabii ki de başta bulunurdum ya yani. ben bir vicdansız değil insanlısız değilim ben. Ee, şu kalemin o olmayanları bile başta bulmak isterim Tabi şimdi. Ama şu anda elimiz şey nasıl desem şu şey anda gönderemiyorum ileride çok fazlası olduğunda gönderebilirim mesela şu ki kalem arasındaki fark nedir bu tükenmez kalem bu e, uçlu kalem bu uçlu kalemi isteyenlere tükenmez kalem gönderirsem veya silgi gönderirsem kötü olur morali bozulur o yüzden mesela bende şu anda 2-3 tane uçlu kalem var. Bunları istesem isteyenlere gönderebilirdim. Hatta gönderebilirim şu an. Bu da para parayı bağışlayacağım kişiler için de geçerlidir. Her türlü. Yani siz bundan bende bir ümitsizlik beklemeyin. Ben para bağışlayan biriyim. Ama yani yılda en az bir kere bağışlardı herhalde. Evet, ilerideki YouTube tarzın nasıl olacak? Evet, şu anki YouTube tarzımda anlatacak olduktan bile şu anki anlatıyorum. Şu anki YouTube tarzım karışık videolar üretmek. Belki ileride tek tarza geçebilirim. Belki müzik olabilir, oyun olabilir, eğlence videoları olabilir. Veya tarih videoları olabilir. Mesela Maldo ile görüşmek. Maldo'nun mezarına gittim. Gibi videolar olabilir. Yani ben tarzımı değiştirebilirim yani. yani. yaşım değiştikçe düşüncelerim de gelişiyor. Tarzım da gelişiyor, değişiyor, gelişiyor. Her şey oluyor yani bildiğin. Bak mesela şimdi az önce dedim ya belki ileride para bağışında bulunabilirim dedim. Belki bu geliştikçe, geliştiğimdeki düşüncem farklı olabilir. Ama şu anda mesela ben şu anda kesin kararlayayım ben sigara alkol hiçbir şey kullanmayacağım. Onu ben şimdiden kararlayayım yani kesin. Ama bu fikri değiştirmeyeceğim, asla değiştirmeyeceğim. Değiştirsem kendi Kötü arkadaşlar bana videosu bulaştırmazsa. Eee Sorular bitti. 15 soru vardı. Ee, tarzım tam değişir ama bazı şeyler hariç olmak üzere. Tarzımı değiştirebilirim. Var da şöyle küçük bir açıklamada bulunayım. Bu video bugün gelmeyebilir 7 Aralık ya. Yani biraz geç kaldım. Çünkü banner'ı yapana kadar yani şöyle diyeyim. Etim tramdan çıkacaktı neredeyse. O kadar bokluktu. Yani o kadar güzel olmadı bir banner. Ama evden geleni yaptım. Daha resmi var. Bu videonun resmi var. Videonun düzenlemesi var. Tahmini olarak ben bu videoyu herhalde hmm, saat belki gibi hazır hale gelir diye tahmin ediyorum. Ediyorum, ediyorum. Neyse bu bokluk video artık bırakam. <gülüyor> Şu an 7 Aralık 2021 tarihindeki kendime sesleniyorum. 7 Aralık'taymış 2021 7 Aralık tarihindeki videomdaki yani bir bir 7 Aralık 2021 tarihindeki videomun o anki bakış açısından kendime sesleniyorum. Umarım bir güzel bir adamlaşma, güzel bir olgunlaşma yapabilirim. Yaparsın yani. Ve şimdiden ona sesleniyoruz Allah'a. Bilmiyorum. Neyse. Goodbye. Hmm, bu arada ben bu videoya düzenlemeler yapacağım tabi. Ee, düzenlemeler dediğim mesela 2020'e çektiğim videoda değişiklikler yapabilirim. Neyse. Goodbye. Love you.